hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar sizlere göstereceğim şey eee böyle e skype böyle hani kurulum oluyor ya, böyle yeşil bir şey çıkıyor böyle kuruyor böyle nasıl desem bir saniye mesela yeni dosya açalım klasör yeniden adlandır böyle adadados ad ad. şey atalım youtube klasörünü atalım mesela özellikler değil de böyle diyelim hmm, zıp zıp olarak gelsin. bir saniye. Evet, tamam diyelim mesela. Bak zıp olarak gel açıyorum, açtın. Mesela bunun gibi işte. Ya abi ya hani işte anladın siz yeşil çizgi. Onu yapmadan kurmaya göstereceğim. Bakın Osmanux'u Skype buna gireceksiniz. O kod text var. Okut e de Akıllı Osman şifre koymuş. Zaten şifreyi şu an görüyorsunuz. Demişim ki Skype Osman Aksoy tarafından yapılmıştır. İzinsiz videosu çekilemez. Şifre Osman Aksoy dediğim gibi zaten gösteriyor. Skype ilk Osman Aksoy kanalıma girelim. Onunla şifre yoktur inşallah. Yok bu şey Ama neden o şifre koyan? Evet kanalımız açıyor. Osman Aksoy beni telif atma. Tabii ben Osman Aksoy'um. Sonra Skype'ını açın. Açın. Şifre Bildiğimiz gibi şifreyi giriyoruz Dönüyor dönüyor ve açılıyor Arkadaşlar bana Beni hani, Ekleyebilirsin Osman Babişko Aks. <gülüyor> Nasıl isim ama Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar Size seviyorum hoşakalın Bay bay <gülüyor>